Evet, yine merhaba. Şimdi de San Francisco Mumadayız ve Marcel Duchamp'ın orijinalini 1917'de replikasını 1964 yılında yaptığı Çeşme isimli eserine bakıyoruz. Bunun orijinali yok olmuş, atılmış ya da kim bilir ne olmuş. Bu da 1964 yılında yapılmış olan küçük bir serisi. 1917'deki orijinal çalışmadan sonra bu eserinin yapımını denetlemiş. Bence yapım kelimesini dikkatli kullanmamız gerek. Düşan'ın burada bizim için yaptığı Mods adında bir tedarikçiye gidip bunu satın almak. Yani bunu kendi yapmadı. O bunu sanatçı simyasını kullanarak bir sanat eserine çevirdi, dönüştürdü. Pisuar'ı yan yatırdı, imza ve tarih attı ve bunu kurucu üyesi olduğu yeni gruplardan Amerikan Bağımsız Sanatçılar Topluluğu adına bir sanat sergisine gönderdi. Onlara göre o zamanlar Amerika ve New York'taki jürili sergi bir problemdi. Çünkü jüri her zaman alışık olduğu ve kendi alakaları da bulunan geleneksel çalışmaları seçiyordu. Hatırlayın, düşen Paris'ten yeni gelmişti. Ve bu yeni grup, yeni olasılıkları sanata kazandırmak istiyordu. Gönderilen her çalışmayı kabul etmeleri gerekirdi ama bunu reddettiler. Bence sınırları ciddi anlamda zorluyordu. Bunu bir heykel olarak sergiye yollamıştık ki, bana göre bu çok daha dikkat çekici. Çünkü heykel dendiğinde aklımıza çok daha anıtsal, destansı bir şey gelir. Hatta heykelin resimden daha fazla geleneklere bağlı olduğunu bile söyleyebiliriz. Oysa bu, bir pisuvara alıp yay yatırmak. Heykel anlayışından oldukça uzak değil mi? Bazı sanat tarihçileri buna çok absürt yaklaştı. Biçimsel kalitesi ve parlaklığından söz ettiler. Kıvrımları, porselen yüzeyi... Ama bu bir pisuar. Dönüştürülmüş olsa da öyle ve Düşan buna hazır nesne diyordu. Daha önce simya kelimesini kullandık ve bence bu ilginç bir kelime. Çünkü bir açıdan sanatı, sıradan materyallerin gerçekten olağanüstü bizi heyecanlandıran ve yeni bir açıdan görmemizi sağlayan bir şeye dönüştürülmesi olarak düşünebiliriz. Hiçbir şey yapmadığı halde pisuarı yeni bir açıdan görmemizi istiyor. İlla estetik bir obje gibi görmemizi değil sanatın ne olduğu ve sanatçının ne yaptığı hakkındaki o felsefi soruları sormamızı istiyor. Zanaatkarlığı, estetik, zevk ve sanat eserinin derinliğinden ayırıyor. Doğrudan çöpe atıyor. Tartışmak istediği felsefi soru bu. Sanat, ille de sanatçının eliyle yapılmak zorunda mıdır? Tabii ki bunu en absürt şekilde bir pisuarı öne çıkarıp, ona çeşme diyerek yapıyor. İyi de peki sanat nedir? Bir fikir midir? Bir konsept midir? Sanatçı sadece fikri bulup, objeyi yapmasa da olur mu yani? Sanat, saf felsefe, salt teoriden ibaret olabilir mi? Ne dersiniz?